Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoşgeldiniz. Bugün güzel bir modelden bahsedeceğim. inşallah Allah izin verirse. Bu su dalgası denilen bir güzel bir model. Evet. Şimdi ben e, şuraya kadar olan e, şu bir tam şu iki ajurlu bölge ve adet yarımını e, atacağım. Modelimiz 12, şen, 12 ve katlarından oluşuyor. 12 bura. 12 de bura. Toplamda şurayı şöyle hesaplarsak arkadaşlar 24 ilme şu kısım 12 ilmeden oluşuyor ajur olan kısım 12 ilmeden oluşuyor. Evet ben 38 tane ilme attım arkadaşlar hemen başlamak istiyorum Allah izin verirse bu modelimizi her türlü örgülerinizde rahatlıkla kullanabileceğiniz güzel bir model. Şöyle anlatayım. Bunun kurulumu çok önemli arkadaşlar. Şöyle e, ilmelerimi attıktan sonra arkadan düz olarak örüyorum arkadaşlar. Şöyle kenar ilmeğimi örüyorum. Ondan sonra ilmelerimin tamamını düz örüyorum. Şu şekilde arkadan düz öne ters olacak arkadaşlar. İlk sıramız ben bant falan örmeden hemen modelini kuracağım. Evet bu şekilde sıranın sonuna kadar öreceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın ters olarak öne ters düştü arkadan ise düz oldu şimdi modelimizi kuruyorum bir tane kenar ilmeği ördüm 2 ilmimi bir ederek arkadan düz olarak kesiyorum arkadaşlar tekrar iki ilmimi aynı şekilde bir ediyorum ve arkadan kesiyorum aynı şekilde iki ilmimi bir ederek burada 6 ilmeği 3'e düşürüyorum arkadaşlar bir iki üç tane oldu başına bir tane atıyorum bir düz örüyorum başına tekrar atıyorum bir düz örüyorum başına atıyorum bir düz örüyorum başına atıyorum bir düz, örüyorum. Atıyorum, bir düz daha örüyorum tekrar başına atıyorum ve sayıyorum arkadaşlar burada 2, 4, 6, 8, 10 olmuş. Bir tane daha başına atıyorum ve 12 oldu ilmelerim arkadaşlar. 12 ilmeden sonra hemen iki ilmemi bir edip kesiyorum. Tekrar iki ilme bir daha ikinci kesişim. 3, 4. 5 bu ve 6 12 ilmeği 6'ya düşürdüm Arkadaşlar Evet şu 12. ilmeği de 2 4 6 tekrar başına attım 1 2 tekrar tekrar atıyorum Tekrar atıyorum ve sayıyorum arkadaşlar. 2 4 6 8 10 ve 12. Şurada aynı şekilde 6 ilmeği 3'e düşüreceğim. Evet. Kenar ilmeğimi örüyorum ve dönüyorum. Arkadan ise arkadaşlar ters olarak şu şekilde ters örüyorum. Bu sıra komple ters olarak öreceğim. Evet acılı güzel bir model Arkadaşlar yalnız çok çabuk şaşırılıyor. şaşırmamak için mutlaka sayarak yapın Arkadaşlar Evet tamamen bu sırayı ters olarak örüyorum öne geliyorum Tekrar bu sırayı düz olarak örüyorum arkadaşlar. Komplesini. Bu şekilde. Hep model tekrar ediyor. Ve çok hoş, güzel gösterişli bir model. Bebek yeleklerinde, hırkalarda, şallarda her türlü örgünüzde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şimdi yeni bir proje var inşallah. Bundan sonra Allah izin verirse tabii Rabbimin izniyle yayınlamayı düşünüyorum ve bu modelde çalışacağım arkadaşlar. Evet. Kenar ilmeğimizi de ördüm ve bu sırayla arkadaşlar modelimiz tam bir tanesi tamamlanmış oldu ve şimdi tekrar aynı şu ya tabanda yaptığım işlemin aynısını yapacağım ve arkadan düz olarak öreceğim ters örmüştüm şimdi bu sıra düz öne ters düşecek arkadaşlar bu modelin özelliği bu sıra ve bundan sonraki sıra 2 sıra düzden sonra burada arkadan düz örüyoruz. Öne ters düşüyor arkadaşlar. Evet. Bu şekilde ters olan ilmelerimizi tamamen düze çeviriyoruz. Öne ters düşüyor. Arkada düz önde ters oluyor. Bu şekilde. Evet. Arka sıramızı tamamladık. Şimdi tekrar ön yüzdeyiz. Yine aynı şekilde kenar ilmeğimizi örüyorum. 2 ilmeği bir ederek arkadan düz olarak arkadaşlar kesiyorum. İlk kesimim ikinci ve üçüncü kesimim. Bundan sonra şurada 12 tane ilmim olacak. 6 tane ajur olacak. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6. İlk ajurumu yapıyorum bir iki üç dört beş ve altı hemen yandaki düzümü örüyorum ve burada altı tane kesim yapacağım ikisini bir edip kesiyorum 1 2 3 5 ve bu sonuncu kesimim 6 bakın arkadaşlar 2 4 6 6 tane kesim yaptım tekrar 6 tane artma yapacağım 1 2 3 4 5 bu ve altı hemen sayıyorum bakın şuradan 2 4 6 8 10 12 tane oldu hemen şuradan üç tane bakın kesme yapıyorum 1 2 ve 3 Arkadan ise ters olarak örüp geleceğim. Evet arkadaşlar bakın. Şimdi aynı şekilde bu, bu sıramızı düz olarak öreceğiz. şekilde düz olacak tekrar arka yüzdeyim bu ters olan iki sıradan sonra üçüncü sıramızı arkada düz önde ters olacak şekilde arkadan düz örüyoruz arkadaşlar şu şekilde sıranın sonuna kadar ben bu şekilde örüp geleceğim çok uzatmak istemiyorum evet Evet arkadaşlar bakın ben birkaç tane yaptım. Modelimiz 12-12-24 ilmeden kuruluyor. 4 sıradan oluşuyor arkadaşlar. Arkadan düz önden ters olarak arkadan düz olarak ilk sırayla başlıyoruz. Bu tersin üzerine 6 tane kesme 6 tane arttırma yaparak arkadan ters önden düz olarak iki sıra örüyoruz üçüncü sıramızı dördüncü sıramızı tekrar Bakın şu şekilde arkadan düz önden ters düşecek şekilde örerek modelimizi tamamlıyoruz arkası ise bakın bu şekilde şu büyük modelde göstereyim arkadaşlar Bakın çok zarif çok narin çok güzel bir model Evet örecek olan arkadaşları şimdiden kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone olup beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar diliyorum.